Temeskurt Belediyesi olarak bugün Meclisimizden bir karar aldık. Etmeskurt'taki bu sürecin sonucu itibariyle ortaya çıkan zor durumdaki esnaflarımızın ekonomik olarak, nakdi olarak desteklenmesini arz ediyoruz. Etmeskurt'ta ikamet eden, hemşeri hukukuyla ikamet eden esnaflarımıza biz bunu yapacağız. Gelirleri belli bir seviyenin altında kalmış ve dar gelirli koruma düşmüş olan esnaflarımıza bunu yapacağız. Niyetimiz esnafımıza bir nefsede olsun yanında olduğumuzu göstermektir. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir.